Merhaba kıymetli arkadaşlarım ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Anadolu Efendisi öğrencilerime 10. sınıf kimya dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık soruları çözmeye çalışacağım. 3 bölüm hazırladım boşluk doldurma, açık uçlu sorular ve çoktan seçmeli sorular olmak üzere her tarzda soru Oluşturmaya çalıştım umarım çok faydalı bir video olur hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum ve A bölümüyle boşluk doldurma bölümüyle e, Sınavımıza başlıyoruz arkadaşlar bir tepkimede ne kadar nokta nokta elde edileceğini belirleyen bileşen nokta nokta birleşendir diyor bir tepkimede ne kadar ürün elde edileceğini belirleyen bileşen sınırlayıcı birleşendir arkadaşlar İlk e, cevabımız bu olacak. Sönmüş kireç olarak bildiğimiz bileşin kimyasal formülü yaygın ismi sönmüş kireç. Arkadaşlar kireç deyince biliyorsunuz kalsiyum gelecektir. 3 tane e, kalsiyumlu kireçli bileşimiz var. Kireç taşımız var. Karbondioksit uz uzaklaştırırsak e, sönmemiş kireç üzerine su dökersek arkadaşlar sönmüş kireç elde edeceğiz. Yani sönmüş kireci sorduğuna göre bizim kimyasal formülümüz kalsiyum hidroksit olacaktır arkadaşlar. Evet. Kışın yollara serpilen tuz buzun donma noktasını düşürecektir arkadaşlar. Donma noktasını aşağıya çekerek suyun daha e, düşük sıcaklıklarda donmasını sağlayacak. Bu sayede Buzlanmanın önüne geçilecektir karışımlar genel olarak ikiye ayrılır homojen ve heterojen olacak arkadaşlar homojen ve heterojen diyeceğiz çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözelti bakın daha çözme yeteneği var demek ki o halde bu doymamış çözeltidir. Doymamış çözelti. Eğer çözebileceği maksimum madde miktarını çözmüşse doymuş. Çözebileceğinden zorlanarak daha fazlasını çözmüş olan çözeltiye de aşırı doymuş çözelti denir. Açık çay demli çaya göre nasıl bir çözeltidir arkadaşlar? Tabii ki de seyreltik bir çözeltidir. Demli çay açık çaya göre daha derişik bir çözeltidir diyebiliriz. Evet bir kimyasal tepkimimiz var. Burada ürünlerden bir tanesi sorulmuş. Baryum klorür sodyum fosfatla tepkimeye giriyor arkadaşlar. Bakalım ne ürün 6 tane yani 6 mol sodyum klorür tuzu oluşmuş. Acaba buradaki birleşiğimiz ne olacak? Arkadaşlar böyle sorularda girenlerin e, atom sayıları ve e, atom türleri ürünlerin atom sayıları ve türlerine eşit olmak zorunda olduğunu bileceğiz. Burada 6 tane sodyum ürünü oluşmuş. Bakalım kaç tane girmiş? 6 tane demek ki şu birleşiğimizde sodyum olmayacak arkadaşlar. 6 tane klor ürünü oluşmuş bakıyoruz. Girenler tarafında da 6 tane klor var. Demek ki arkadaşlar bu ürünümüzde klor da olmayacaktı. O zaman neyimiz var? 3 tane baryumumuz var. Evet baryum 3. Kaç tane 2 tane de fosfatımız var. Tabi bunu yazarken fosfatı paranteze alıyoruz. Dışına 2 yazıyoruz. Baryum fosfat bileşiğini e, bulmuş oluyoruz iki ya da daha fazla maddenin birleşerek daha karmaşık yapıda madde oluşturduğu tepkimeler bakın arkadaşlar birleşme var burada analiz ayrışmaydı birleşme ise de arkadaşlar sentez tepkimesi olarak adlandırılır bir kimyasal tepkimede ürünler kısmında enerji görülüyorsa yani dışarıya ısı veriyorsa ısı enerjisi görüyorsa Tepkime neydi arkadaşlar? Arabaların egzozlarından gelecek. Aklımıza egzo termik tepkimedir diyeceğiz. Evet 2 mol sülfürik asitte kaç mol hidrojen atomu olduğunu söylemiş. 1 mol'de 2 mol hidrojen varsa 2 mol'de 4 mol hidrojen vardır. Evet kaç kaç mol kükürt atomu olduğu sorulmuş arkadaşlar. 1 mol'de 1 mol varsa 2 mol'de de 2 mol kükürt atomu vardır. Oksijen atomuna baktığımız zaman 1 mol'de arkadaşlar 4 mol varsa 2 mol'de 2 kere 4, 8 mol oksijen atomu vardır diyoruz. Ve 20 puanı cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Nereye geçiyoruz? İkinci bölüme geçiyoruz. 45 puanlık sorular var arkadaşlar. Burada da ikinci bölümde de sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen soruları çözerek... Doğru sonucu bulunuz. Toplam 45 puan diyor. Birinci sorumuz 15 puanlık. Ne diyor? Kükürt, trioksit, magnezyum, bromür, kar, e, karbon, disülfür, e, asetik asit, nitrik asit, kalsiyum, karbonat, alüminyum, sülfat bileşiklerin mol kütlelerini hesaplayınız demiş. Ve hepsinin mollar kütlesini, bir mol kütlesini vermiş arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kükürt. Trioksitte. Kaç tane oksijen var? 3. Her bir oksijen kaç grammış? 16. 3 çarpı 16'dan 48 gram yapıyor. Kükürdün bir tanesi de şurada kükürt 32 gramdır. 1 çarpı 32'den arkadaşlar 32'dir. Toplarsak ne oluyor? 10 elde var. 180 gram bölü moldür diyoruz. İkinciye geçiyoruz. Magnezyum bromür arkadaşlar. Magnezyum bromürde brom brom kaç e, iki tane var arkadaşlar. 2 çarpı 80'den bu da eşittir 160 gram bromdan geliyor. Magnezyumda bir tane var. Magnezyumun 24 grammış arkadaşlar. 1 çarpı 24'ten 24 gram da magnezyum varmış. Toplarsak 184 184 gram/mol olduğunu yazabiliriz. Evet e, karbon disülfüre bakalım. Karbon disülfür 2 tane kükürt var 2 çarpı 32'den 64 bir tane karbon var arkadaşlar 1 çarpı 12'den bu da 12 toplarsak arkadaşlar 76 gram bölü mol olduğunu buluyoruz asetik asite baktığımız zaman arkadaşlar CH3 COOH asetik asit bakalım hidrojen kaç kaçtandır arkadaşlar Sakın bir demeyin bir burada üç burada dört tane hidrojen var 4 çarpı birden 4 iki tane oksijen var 2 çarpı 16'dan 32 iki. iki tane de karbon var 2 çarpı 12'den bu da eşittir 24 toplarsak arkadaşlar 6, 10, elde var. 1, 3, 5, 60 gram bölüm mol olduğunu ne yapacağız? Bulacağız arkadaşlar. Geçelim e, nitrik aside. HNO3 nitrik aside baktığımız zaman 3 tane oksijen var. 3 çarpı 16'dan bu da eşittir. 48 gram oksijenden bir tane azot. 1 çarpı 14'ten 14 gram azot. Bir tane de hidrojenimiz var. 1 çarpı 1'den 1 toplarsak arkadaşlar. MA'sı kaç çıkacaktır? Bunun? 8 çarpı 12 bir daha 13 4 bir daha 5 53 gram bölü mol çıkacaktır arkadaşlar ne kaldı kalsiyum karbonat kaldı hemen şuraya yukarıya yazalım arkadaşlar kalsiyum karbonata baktığımız zaman 3 tane oksijen var 3 çarpı 16'dan 48 gram oksijenden 1 çarpı 12'den 12'den 12 gram karbondan 1 çarpı 40'tan arkadaşlar 40 40'ta kalsiyumdan geliyor. Toplarsak bunu 10 elde var. 1 4, 1 daha 5, 4 daha 9, 1 de elde 10, 100 gram bölü mol olduğunu buluyoruz. Evet. Son bileşiğimiz alüminyum sülfat arkadaşlar. Hemen şurada yapalım. Onu da AL2 SO4 3. Arkadaşlar kaç tane oksijen var? 4 3, 12. 12 çarpı 16. Bu da eşittir. Biraz şöyle yapalım hemen şurayı bir silelim daha düzgün yazmamız gerekiyor Çünkü epey yer gidecek şöyle alüminyum al-2 SO4 diyoruz 12 tane oksijen var arkadaşlar 12 çarpı 16'dan ne yapıyor 2 kere 6 12 elde var 1 2 kere 1 2 1 elde 3 1 kere 6 6 bir kere bir bir toplarsak arkadaşlar ne yapıyor 192 gram evet 192 gram oksijenden bir çarpı 32'den 32 gram kükürtten alüminyum kaçmış alüminyum da arkadaşlar 27'ymiş 2 çarpı 27'den bu da eşittir 54'te alüminyumdan geliyor toplarsak 248 9, 3 daha 12, 5 daha 17 arkadaşlar. 17 e, elde var. 1, 2, 278 gram bölü mol çıkıyor. Evet 278 gram bölü molü bulduk. Geçelim ikinci sorumuzu arkadaşlar. 15 puanımızı aldık. Endüstriyel asetilen C2H2 hangi bileşikle oluşuyormuş? Hangi tepkime sonucunda? Kalsiyum, karbür, e, su e, tepkimeye girdiğinde... Asetilen artı kalsiyum hidroksit reaksiyonu ile elde ediliyor. 20 gram kalsiyum karbürü ile 9 gram suyu tepkimesinden 18,5 gram kalsiyum hidroksit oluşurken 4 gram kalsiyum karbür artıyor diyor. Buna göre kaç gram C2H2 yani asetilen oluşur? Hemen yazalım arkadaşlar kalsiyum karbür artı 2H2O eşittir C2H2 artı kalsiyum hidroksit bakalım. Şimdi arkadaşlar 1 mole 1 mol oluşuyorsa bakalım. Kıymetli arkadaşlarım. Hemen emasını bularım 2 tane karbon var. 2 çarpı 12'den 24. Kalsiyumda 1 çarpı 40'tan 40 toplarsak arkadaşlar 64 gram bölüm mol oluyor. Yani 1 mole 64 gram. 64 gram kalsiyum karbur ile Suyun molünü bulduğumuz zaman 16, 2 daha 18, 2 kere 18, 36, 36 gram e, su tepkimeye girdiğinde arkadaşlar su tepkimeye girdiğinde e, 2 buradan, 24 de buradan 26 gram C2H2 yani asetilen oluşuyor. 40, e, ne oluyor? 40, e, 2 daha 42 16, 16, 32, şöyle şuranın emasını buluyoruz 32 42 daha ne yapıyor arkadaşlar 74 mi yapıyor? 74 gram da e, kalsiyum hidroksit oluşuyor yani 1 mol 64 gram bir molü 36 gram e, ne yapıyor işte bir e, molü 26 gram bir molü 74 gram bölüm ol olarak şey yapıyoruz ne dedik 20 gram kalsiyum karbürle ile 9 gram su tepkimesinden arkadaşlar ne yapmış 20 gram ve 9 gram şimdi şundan da 20 gram girmiş Bundan 9 gram girmiş kaç gram kalsiyum 18 buçuk gram 18.5 gram kalsiyum hidroksit oluşuyorsa e, ne demiş e, kaç gram şu oluşur demiş Tamam e, kıymetli arkadaşlarım şimdi baktığımız zaman 36 9'un kaç katı 9 36'nın kaç katı 4 katı arkadaşlar Demek ki sınırlayıcı bileşenimiz bunun da dört katı olması lazımdı. Sınırlayıcı bileşenimiz su burada. Suyla karşılaştıralım. 36 gram'a 26 gram giriyorsa 9 gram'a kaç gram girer? Deriz buradan arkadaşlar. X çarpı 36 eşittir 9 çarpı 26'dan. Ee, ne yapıyor? Şu 36 ile şu 9 sadeleşir burada 4 kalır. Ee, X eşittir 26 bölü 4'ten burada ne yapar ee, niye böyle olduğu 26 bölü 4, 12 24 24 26 36 gram su evet. ne yapıyor 26'yı bölelim kaç gram çıkar 8 kere var. Eee 6 kere var. 6 kere 4 24. 6.5 gram oluşur diyoruz. 6.5 gram oluşuyormuş arkadaşlar. Evet. 18.5 19 37 evet 37 4 katı. Evet bu da 4 katı. 6.5 gram olacaktır. Evet 15. özür dilerim. 3. sorumuza geçiyoruz. Karışımlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Heterojen ve homojen karışım olmak üzere. Homojen yazacağız. Homojenin karışımın diğer bir ismi de çözeltidir. çözelti Heterojen karışımlar adi katı katı karışım. Ee, süspansiyon. E, süspansiyon. E, sıvı katı heterojen karışımlar. Aresol, aerosol. Aerosol. Bu da sıvı, e, gaz sıvı, gaz katı karışımlar. E, Kolloidal karışım. Bu da arkadaşlar tanecik boyutuna göre hetero, homojen en yakın karışımdır. Kolloidal e, ve adil süspansiyon emülsiyon. Sıvı sıvı, sıvı e, heterojen emülsiyon yani zeytinyağı su şeklinde bu şekilde 15 puanımızı da almış oluyoruz arkadaşlar. Evet geçiyoruz çoktan seçmeli sorularımıza aşağıdakilerden hangisi saf maddedir diyor arkadaşlar yani element ya da bileşik soruyor bakalım süt karışım metal para katı katı karışım gazoz sıvı gaz karışım duman aerosol karışımdır su ise formülü olan bir Saf maddedir. Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir diyor arkadaşlar. Hava gaz gaz karışım, gazoz, sıvı gaz karışım, kolonya sıvı sıvı homojen karışım, tuzlusu sıvı katı karışımdır. Glikoz ise kan şekeridir. C6, H12, O6 dediğimiz yine saf maddedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir diyor. Bakalım deniz suyu, tuzlusu, kolonya çözeltidir, doğalgaz çözeltidir, gazoz çözeltidir, deniz suyu Süzülmüş deniz suyu olması gerekiyor. Çözeltidir. Kalay ise sembolü olan bir elementtir arkadaşlar. Saf maddedir diyoruz. Geçelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuzu şöyle e, aldığımızda ne oluyor? E, metan gazı yanma tepkimesiyle karbondioksit ve su çıkmış. Tepkimesine göre 48 gram metan gazının tamamen yanması sonucu kaç gram su oluşur? Arkadaşlar emasını hesap edelim 4 hidrojenden 12 karbondan bunun neması 16'dır. 2 tane O2 var. E, hatta buna hiç gerek yok arkadaşlar. Tam su oluşur diyor. Bakalım 1 mole karşı 2 mol oluşmuş. E, 16 artı 2 de hidrojenden 18 18'i 2 ile çarptığımızda arkadaşlar 36 gram. 16 gram yandığında 36 gram su oluşuyorsa bize ne diyor? 48 gram yandığında Kaç gram oluşur? Bakın bu bunun üç katıdır. O halde 36'nın da üç katı nedir? Üç katı 108'dir tabii ki. A şıkkı doğru olacaktır arkadaşlar. Hemen 5. soruya geçelim. Normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplayan C2H6 gazı kaç gramdır diyor arkadaşlar. Normal koşullar formülümüz yazıyoruz. Verilen istenen hacim bölü 22 onda 4 litre. Evet bize gazın 4.48 litre olduğunu vermiş. Bunu onda 4'e böldüğümüzde şuradan bir virgül atlattığımızda şuraya bir sıfır koyarız. 0.2 mol olduğunu buluruz. 1 mol C2H6 bakın 6 gram hidrojenden 2 çarpı 12'den 24 gram da karbondan toplam 30 gram olduğunu biliyoruz. Ya da şöyle yapalım. Hemen n eşittir n bölü ma formülüyle e, MOL'ü biliyoruz arkadaşlar. MI'yi ayda hesap ettik. MOL 0.2 eşittir. Gram bölü 30. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda gram eşittir. E, 6 gram çıkacaktır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. 5. sorumuzda yaptıktan sonra gelelim. 5. E, sorudan sonra 6. sorumuza. Evet çözeltilerle ilgili olarak bir soru çıkmış. Ee, bakalım çözeltilerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Doğruyu arıyoruz. Çözücü su ise sulu çözelti olarak adlandırılır. Doğru arkadaşlar. İyon içeriyorsa elektrik akımını iletir. Artı eksi iyonlar varsa elektrik akımını iletir. Elektrolittir. Eriyik metallerin karışımından oluşuyorsa alaşımdır. Tabii ki arkadaşlar metal metal karışımlara alışım deniyor. Doğru seçeneğimiz üçü de doğrudur E şıkkı olacaktır kıymetli arkadaşlarım Evet geçelim yedinci sorumuza yedinci sorumuzda e, bir tepkime var arkadaşlar tepkimeye bakalım iki tane azot molekülü şey daha doğrusu bir tane azot molekülü üç tane hidrojen molekülü tepkimeye girmiş X'i oluşturmuş Giren çıkan eşit olacaktır arkadaşlar. O halde şu x'in içerisinde bir tane n olacaktır. Çünkü iki kat sayısını da sadeleştirdiğimiz zaman. Ee, ve 3 tane de hidrojen olması lazım. Bakın 2 kere 1 2 3 kere 2 6 2 kere 3 6. Yani x maddesi amonyaktır. O halde iki tane amonyak maddesi tepkimeye girdiğinde y maddesiyle amonyum sülfat oluşuyor. O halde bakıyoruz e, sağ sola eşit olmak zorunda. Bakalım iki azot var azot iki tane hidrojen dört tane şey sekiz tane buradaki hidrojen altı tane iki kere üç altıdan o halde y bileşiğindeki hidrojen sayısı ikidir ve sülfat bir tanedir H2SO4'tür doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor kıymetli arkadaşlarım. Sekizinci soruya geldiğimizde sekizinci sorumuza bir bakalım neymiş sekizinci sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi kimyasal reaksiyonda değişebilen özelliklerdendir diyor. Atom sayısı ve cinsi değişmez. Arkadaşlar atomların çapı ve hacmi tabii ki de değişebilir. Doğru seçeneğimizi bulduk. Çünkü elektron alan atomların hacmi büyürken elektron veren atomların hacmi küçülebilir. Hacim e, değişebilen özelliktir. Toplam elektron sayısı asla değişmez. Toplam kütle değişmez. Toplam e, çekirdekteki nötron sayısı da değişmez. Yani korunabilen özelliklerdendir arkadaşlar. Gelelim 9. ve 10. sorumuza. Dokuzuncu sorumuzu şöyle açtığımızda arkadaşlar ne varmış? Dokuzuncu sorumuzda maddelerin birbiri içerisinde çözünmesini açıklayan kural nedir? Tabii ki de benzer benzeri çözer kuraldır arkadaşlar. Polar polarda apolar apolarda çözünür diyoruz. Aşağıda verilen çözeltilerden hangisinde hata yapılmıştır diyor. Onuncu sorumuzda baktığımızda sıvı katı çözücü sıvı çözünen katı tuzlu su. Evet doğru arkadaşlar suyun içerisinde Katı tuz çözülmüştür. tuzusu oluşmuştur. Çözücü sıvı çözünen sıvı kolonya. Evet arkadaşlar çözücü su çözünen alkol kolonya. Doğru sıvı sıvı karışımdır. Homojen karışımdır. Çözeltidir. Çözücü katı çözünen katı çelik. Evet arkadaşlar metal metal karışımları alaşım diyoruz. Burada çözücü de çözünen de katı oluyor. Bu da doğru. Çözücü gaz çözünen gaz hava. Evet arkadaşlar azotun içerisinde oksijen azot şimdi e, miktar olarak fazla olan genelde miktar olarak fazla olan madde topluluğuna çöz, e, çözücü deniyor. Suda ise her zaman su çözücüdür arkadaşlar. Burada azot çözücü, oksijen çözünendir. Yani gaz-gaz karışım bu da doğrudur. Çözücü gaz, çözünen sıvı, gazoz. Hayır arkadaşlar su içerisinde karbondioksit çözünür. Yani çözücüsü sıvı olacaktır. Çözüneni ise gaz olacaktır. Yanlış olanları arıyorduk. E şıkkı yanlış olarak verilmiştir. Evet kıymetli arkadaşlarım. 10. sınıf e, 2. Birinci dönem ikinci ya, kimya yazılısına hazırlık sorularımızı burada bitirdik. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Beğendiyseniz e, videomu arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hepinize 100 e, diliyorum. İnşallah hepiniz sınavlarınızda 100 alırsınız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. <gülüyor>